Koronavirüs nedeniyle toplu iftar yapmak yasak. Bu nedenle bazı belediyeler aşevlerinde hazırladıkları yemekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Ankara Etimeskut Belediyesi günde 2 bin kişiye 3 çeşit yemek veriyor. Dev kazanlarda pişiriyorlar. Ardından araçları alıp daire daire dağıtıyorlar. Ramazan yardımlarının adresi Ankara Etimeskut. Etimeskut Belediyesi Pandemi nedeniyle yasaklanan toplu iftar yemekleri yerine 7 farklı noktada vatandaşlara sıcak yemek dağıtmaya başladı. Yemeği alamayanlar için de eve servis yapılıyor. Belediye ekipleri iftar saatinde görev başında bulunan filyasyon ve emniyet görevlilerine de iftarlık ve sahurluk dağıtımı yapıyor. Aşevi'nde Ramazan dolayısıyla 2000 kişiye günlük 3 çeşit sıcak yemek veriliyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması yönünde yoğun bir gayret sarf ediyoruz.